Kontrollü değil kontrolcüysen, güvenli hissetmeyip korkak isen, emin değil endişeliysen, sakin değil öfkeli ve kızgın isen, sen kimle ve neyle işbirliği yapıyorsundur. Nefsin ya da nefsinin kullanıldığı egoizmin içerisinde olduğun yerlerde sen şeytan ile işbirliğindesindir. Mecazi olarak Yani dışarıyı, maddeyi, dünyayı ya da gördüklerini sadece gerçek zannederek onların oyuncağı olma yolunda eğer ilerliyorsan senin işbirliği yaptığın şey sadece maddedir. Sadece belki de işte o egoizmin seni götürdüğü bazı tuzaklardır. Öyleyse kendine sor bakalım. Ben yaradan ile işbirliği nasıl yaparım? Böyle bir işbirliği mümkün mü yoksa böyle bir konudan bugüne kadar kaçtın mı? Bu konuya gel bir bakalım, içerisine girelim. Sen eğer sana verilen işi, alanı, enerjiyi görerek ve fark ederek hayatın içerisinde o işin içinde Tam ve mevcut bir şekilde bulunuyorsan, onu özenerek, ertelemekten uzak ve o anda o işin içerisinde o işin yapılmasının gerektiğini, gerekliliğini bilerek yapıyorsan ve sen o korkulardan, endişelerden, acelecilikten, çatışmalardan, öfke ve kızgınlıklardan uzak bir şekilde, Geçmiş ve gelecekten özgürleşerek tam da burada bulunduğun yerde mevcutsan yaptığın işe yüreğinle, kalbinle, sevginle ve hatta ilahi bir aşkla akmaya başlıyorsun. Bunun adı nedir? Burada eğer gerçekten bir işi severek yapıyorsan gözlerin içi ışıldamaya başlıyor. Mutlu olmaya başlıyorsun. Diyelim ki bir işin var. O işin içerisine sen gerçekten o iş akıyorsun. Ve o işi sadece para kazanmak, sadece birilerinin onayını almak, sadece işte pohpohlasınlar, alkışlasınlar diye değil. Gerçekten o işi severek ve aktığın şeyden sana neler geleceğinin de aslında bir beklenti içinde olmadan dahi onu alarak, kucaklayarak oradasın. İşte o zaman sen o özenle, o sevgiyle ve o aşkla aktığın işte o elin sahibi bir bakıyorsun ki artık yaradan. Yaradanın eliyle bir iş yapıyorsun, bir resmi yapıyorsun, bir müziği, bir vidayı sıkıyorsun, bir ahşabı kesiyorsun ya da bir kediyi seviyorsun. Bu benim elim, evet bu senden uzanan bir uzantı. Ama o anda artık sen yaradanla işbirliği haliyle o kediyi seviyorsun. O köpeğin gözlerinin içerisine gözlerin içinden bakan işbirliği yaptığın o görünmez olan. Ve sen ne kadar buradaysan ve buradalığın içerisinde ne kadar aşkla, sevgiyle burada hayatı, hayatını, kendini, sana verilenleri, sunulanları, yeteneklerini... Getirdiklerini, geçmişini, gideceğini, gittiğini, güvenini aldığım tatları kabulle sevebiliyorsan artık gözlerinin içinden gülümseyen O. İşte bu seni bir hale, bir alana davet ediyor. Hayatın içinde sakince, sakinlikle, sade ve güvenle bir huzura çağrılıyorsun. O huzurun adı huzurundalık. O huzurunda olmanın tadı ise aslında yaradanla işbirliği halinde olmanın bir bilgisi ve bilgeliği. Peki bu senden o kadar uzak mı? Yani birisi anlatıyor bunu. Diyelim ki Ünal sana diyor ki böyle böyle bir şeyler var. Ah ben yapamam. O benden ne kadar uzak. Uzak zannettiğin şey bir adım. Sadece Bulunduğun yerde şu anda seyrettiğin yerde dahi burada şu anla buluşman. Bu anın içinde olup seyrettiğinden dahi tad alman. Yani neyle buluşuyorsun? Yeni bir şey. Ha, olur mu ben bunu zaten biliyordum. Hayır gel bırak o yeni bilmeyi de bırak. Şu anda ve burada bu buluştuğunla kucaklaş. Ve tabii ki duyduğun bu hali, bu durumu sen de yaşayabilirsin. Senden uzakta değil. Bu dünyada herhangi bir birimizin yaptığı ve yaşadığı herhangi bir şey senin de yapabileceğin bir şey. Peki neden kaçtın? Neden korktun bu işbirliğiyle de gittin? Şeytana sığındın. Neden karanlıkla işbirliği yapmaya başladın geçmişte? İşte bu da aslında belki ışığın gücü, kudreti Kendinden çıkacak yetenekler, kendi yüceliğin, büyüklüğün ve bir parçanın aslında onunla birlikte burada olması ve onunla seninle birlikte olmanın belki de sendeki ürkütücülüğüydü. Gel aş bunu. Sen zaten mükemmel olan, mükemmel bir yaratımsın. Sende olan hal, şey alemde var. Onun için alemde olan Adem'de, Adem'de olan alemde var. Ve sen burada bütün bu yeteneklerin ve gücünle olduğunda ve o mevcudiyetinle bu negatif olumsuz duygu ve düşüncelerden aranarak tam da burada yeniden ve yeni bir şekilde başlamaya hazırsan ve ben de yapabilirim yapmaya niyet ediyorum diyorsan talebin buysa hemen yol açılıyor. Gel işbirliğine. Bırak dışarıyla ya da şeytan ile yaptığın işbirliklerle Allah'a ortak koşmayı bırak. O şirkten arın ve gel buraya. Ve buraya geldiğinde bu sefer aslında gönülle akarak, gönlünle yaptığın işlerde işbirliği yaptığın Allah olacak. Sen eğer bu işbirliğine varsan, burada iki gibi görünen şey... Adım adım bir olacak. Bir taraftan evet iki olacak ve bu iki zannettiğin şey seni bire götürecek ve bire taşıyacak. Sen ne oyum diyebileceksin ne ondan öteyim diyeceksin. Öyleyse bu iki gibi görünen bilginin içerisinde bu iş birliğinin içerisindeki iş sen hayatın ve onunla birlikte yaşayacağın bu hal olacak. Ve bu hal sana içeriden, gönlünden, içeriden içeriye açılan bir kapıdan her an fısıldamaya ve fısıldanmaya hazır olacak. Eğer sen hazırsan. Bugün dışarıdan kulağına aktarıldı. Bir aracıyla. Ama sen eğer istersen ve dilersen gönlünden de senin sana aracılığınla bu sana verilmeye hazır. Yeter ki sende ki. Evet. Ey gönlüm, ey kalbim. Ben Yaradan'la işbirliğinde olmak istiyorum. Ben huzurlu olmak istiyorum. Hayatın tatları ve lezzetleriyle buluşmak istiyorum. Bugüne kadar çok faniye takıldım. Onlar geldi geçti. Şimdi geçici olanla, yanıltıcı ya da beni oyalayıcı olanla değil, oyalayıcı olanlardan sıyrılarak Oradaki eğelendiğim, kendimi kandırdığım, belki de gerçeğe ve hakikate sırtım döndüğüm yerlerden şimdi artık bir farkındalıkla kendimi geri çekiyorum. Yeniden başlayabilirim. Evet, geçmişte düştüm, yapamadım ve çeşitli şekillerde belki zorlandığımı zannettim. Oysa ki hayat bana bugün bu fırsatı bir daha veriyor. Yeniden bir daha veriyor. Ya biraz önce düşmüştün ama şimdi elini uzatıyor. Hadi kalk, kalk Ünal. Hadi gel bir daha yürüyebiliriz, bir daha güzele gidebiliriz. Çünkü sen sonsuz bir varlıksın. Sonsuz ne demek? Sonsuzun bilgisini, bilgeliğini almaya hazır mısın? Sonsuzun içine dalmaya hazır mısın? Onunla işbirliğiyle yeni işlere var mısın? Sevgimle. Hoşçakal.